Merhaba arkadaşlar. Burçlarına göre erkekleri anlattığımız astroloji serimize koç burcu erkeği ile devam ediyoruz. Koç erkeği Zodyan birinci burcu olup aynı zamanda Mars tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla koç burcu bu ilkbaharın gelmesiyle yani ağaçların çiçek açmasıyla doğanın yeniden canlanmasıyla beraber Aynı zamanda Zodiac e, bu burçtan başlamıştır. Demek ki koç burcu bize başlangıçları anlatır. Yeniden doğmayı ve e, bebeklerin psikolojisini anlatır daha ziyade. Bir bebeğe baktığımız zaman genel olarak e, hep istekleri vardır. Ve istekleri yerine getirilmediği zaman ağlar, bağırır veya bir şekilde tepkisini dile getirir. Koç erkeğini de bu şekilde düşünebiliriz. Koç erkeği. E, duygusal olmasının yanında oldukça yüzeyseldir ve onun kafasında ben ve benim isteklerim gibi bir algı yoğun bir şekilde hissedilir arkadaşlar koç burcu erkeğinin istekleri her zaman her şeyin önündedir onun için dolayısıyla e, benim isteklerimi karşımalısın ben bunu bu şekilde istiyorum ben yapıyorum bu böyle olacak gibi cümleleri sıkça koç burcu erkeğinden duyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kelimesinin en çok kullanıldığı burçlardan birisi e, koç burcudur. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Koç erkeklerinin biraz maç olduğunu söyleyebiliriz. E, gene bu benlik anlayışından geliyor. Ya benimsin ya kara toprağın gibi Kelimeler de sıkça koç erkeğinden duyulur. Biraz maço, biraz böyle erkekliğini hissetmek isteyeceği durumlar söz konusudur. Ama koç erkeklerinin %99'u ana kutsudur arkadaşlar. Annelerinin yanında o koçlar kedi gibidir. Ee, sürekli başı okşansın, ister mır mır annesinin yan, kucağında yatmaktan e, acayip keyif alır. Dolayısıyla aslında koç erkekleri e, yaramaz bir bebek veya huysuz bir kedi olarak nitelendirilebilir o maço o ağır görüntülerin arkasında dediğim gibi bir sevgiye ve ilgiye muhtaç bir kedi yatmaktadır koç erkeği çok fazla mantıkla ilgili değildir arkadaşlar koç erkeği genelde kafasına bir şey takar ve onun için sonuna kadar mücadele eder Koç Burcu için genel olarak zaten mücadele kavramı gelişmiştir. O bir şeyleri hemen elde etmekten hoşlanmaz. Sürekli bir mücadele halinde olmak, sürekli bir aksiyon halinde olmaktan hoşlanır. Dolayısıyla eğer bir koç Burcu erkeğiyle birlikteyseniz veya birlikte olmak gibi bir niyetiniz varsa sürekli bir aksiyon oluşturmalısınız arkadaşlar. Çünkü o monotonluktan ve durağanlıktan nefret eder. Kendisi oldukça hareketlidir koç erkeği. Genelde e, çok e, sportif faaliyetlerle uğraşması onu daha iyi hissettirir. Genelde vücudu atletik bir yapıya sahiptir zaten. Oralardan hoplamak, zıplamak, koşmak, gelmek bu tarz aksiyonlu işlerden çok hoşlanır koç erkekleri. Dolayısıyla siz de ne kadar hayat dolu olduğunuzu ve ne kadar aksiyon seven biri olduğunuzu ona belli ederseniz büyük ihtimalle size hayranlık duyacak ve sizden uzaklaşamayacaktır. Onun dışında çok fazla ona baş kaldırmamanız gerekmektedir çünkü dediğim gibi kendini erkek gibi hissetmek isteyecektir sizin yanınızda ama aynı zamanda asla kolay olduğunuzu da ona hissettirmemelisiniz çünkü kolay olan kolay elde edilen her şeyden çabuk sıkılma çabuk bunalma gibi bir özelliği vardır çünkü sürekli hayatında heyecan aksiyon bir devinin bir hareketlilik olması icap eder dolayısıyla kavgalı gürültülü aksiyonlu ee, sürekli gelgitlerin yaşandığı bir ilişki yaşamak istiyorsanız koç erkeğiyle birlikte olabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var. Koç erkekleri her ne kadar çapkın olarak nitelendirilse de esasında koç erkekleri tek eşliliğe daha yatkındır. Çünkü bütün enerjisini, bütün zamanlarını tek kişiye odakladığı için e, hep onunla ilgili planlar, projeler kurar kafasında ve e, aldatmak veya e, çok eşlilik ona pek uygun değildir yani bu erkekliğin kitabını yazdığı için rajon uygun olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer sizden sıkıldıysa veya sizinle artık birlikte olmak istemiyorsa açık yüreklilikle geçip karşınıza artık sizi sevmediğini artık sizinle birlikte olmak istemediğini çok rahat bir şekilde ifade edebilir. Kaçak dövüşmez bu konuda koç erkekleri. O yüzden koç erkeğinin dürüstlüğüne inanın agresifliğine katlanabiliyorsanız veya e, bencilliğine katlanabiliyorsanız çünkü empati yeteneği en az gelişmiş burç koç burcudur. Dolayısıyla karşısındaki insanı kırıp döktüğünü çoğu zaman fark etmez bile ve dobra dürüst bir insan olduğu için çoğu zaman lafın nereye gittiğini de algılayamaz. E, çok yüzeysel kalır yani diğer burçlara göre hayata karşı. O yüzden onun dobralığına, dürüstlüğüne ve agresifliğine katlanabiliyorsanız Sürekli aksiyonlu, heyecanlı ama sadakat içerisinde bir ilişki yaşayabileceğinizi size temin ediyorum arkadaşlar. İş hayatında koç erkeği hırslıdır. Gene bir mücadele halindedir. Genel olarak koç erkeklerinin iş hayatında veya eğitim hayatında bir takım aksiliklerle karşılaşması olandır. Çünkü dediğim gibi bir enerjilerini tek tarafa kanalize etmek onlar için oldukça zordur bir masanın başında sabit bir şekilde ders çalışmaları, bir iş yerinde devlet memurluğu yapmaları onlar için bir ızdırap gibidir. Birçok insanın çok rahat yaptığı şeyler onun için ızdırap niteliğindedir. Dolayısıyla koç erkekleri daha doğada daha aksiyonlu özellikle fiziksel enerjilerini kullanabilecekleri mesleklerde oldukça başarılı olurlar ve meslek seçiminde de Kolay kolay iş yeri değiştirmeleri, iş değiştirmeleri, pat diye bir işi bırakmaları, yeni işe başlamaları gibi böyle aksiyonlu durumlar meslek hayatında da sıkça karşılaşılabilir arkadaşlar. Koç erkeklerinden kısaca bu şekilde bahsediyorum. Genel olarak ayrıntılı tarifler vereceğim ilerleyen videolarda. Bütün Burç erkeklerinden bahsetmek için videoları kısa tutmam gerekiyor arkadaşlar. Koç erkekleri umarım ee, video hoşunuza gitmiştir. Koç erkeğinden etkilenen bayanlar daha veya söylediğim gibi onun dikkatini çekmek istiyorsanız hayat dolu, neşeli ve aksiyon dolu biri olduğunuzu belli etmeniz ve onda hayranlık uyandırmanız şart. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.